Herkese yeni bir videodan merhaba. Eğer siz de özellikle Amerika'da yaşamı, Amerika'daki kafeleri, neler yapıldığını, etrafı, ne popüler ne değil, ünlüler nereye gidiyor, biz de oralara gidebiliyor muyuz gibi şeyleri merak ediyorsanız bu çok tatlı bir video olacak. Öyle düşünüyorum. Çünkü bu videoda Los Angeles'ta en popüler tadı en güzel diye anılan kahvecileri yani kafeleri tadacağız beraber. Sizinle beraber bunları şöyle bir gözden geçirirken sonra da arabamıza gelip tadından bahsediyor, hikayesinden bahsediyor olacağız. Bence tatlı eğlenceli bir video oldu. Eğer siz de hazırsanız video başlasın. <Gülüyor> durağımız Blue Stone'du. Blue Stone aslında Avustralyalı bir marka ve sahibi Avustralyalı. Amerika'da neredeyse toplam 20 tane falan şubesi var. New York'ta var. Los Angeles'ta en az 6 şubesi var. Gerçekten zincir diyebileceğimiz bir yer ama hani böyle butik bir zincir ve aynı zamanda ben kendilerinin ambassadorlarındanım. Yani onların benim için yeri bambaşka. Benim Amerika'daki ilk kolabim diyebiliriz. O yüzden benim için çok özeller. Ee, ben çok süt tüketemediğim için böyle aşırı garip içecekler. Belki tatamayacağız ama en azından hmm, paketlerini daha doğrusu görünüşlerini ve tatlarını değerlendirebiliriz. Her zaman söylüyorum Blue Stone'un Cold Brew müthiş bir kahve. Özellikle sıcak hot brew aldığınızda da çok çok güzel. Ee, kahvesine puanım kesinlikle 9. Ve ben görünüşünü, kabını çok seviyorum. Ee, yine özellikle pipeti benim en sevdiğim pipetlerden bir tanesi. O yüzden paketine de puanım galiba 8. It's sunnier than most days You'll never see the sky if you keep looking down And if you take the wrong way And maybe you should stay instead of turning around Blue Bottle Coffee adındaki kahveciyi test ediyoruz, deniyoruz. Ben Cold Brew aldım. Cold Brew seçeneklerine yine en azından şimdi yazın. Hala soğuk kahvelerden gidelim dedim. Cold brew seçeneklerinde iki tane çeşitleri vardı. Biri bright, biri boldtu. Ve farkının ne olduğunu sorduğumda içerisindeki içeriklerin farklı olduğunu çekirdeğin ve bold olanın biraz daha böyle bir çikolata havasında bir tadı olabileceğinden bahsetti. Bunu tercih ediyormuş satın aldığım kişi de kişi. Ben de tamam dedim onu deneyeyim. Ve muhteşem. Gerçekten 10 üstünden 10 veriyorum bu kahveye. Hmm. Aynı zamanda e, şu anda kırmızı ışıkta yanımda arabalar durdu ve biraz utandım. Acaba beni izliyor mu? Yeşil izlemiyorum. Çünkü burası Los Angeles ve kimse kimin, kimsenin uğrunda değil. Ve kabına da onda on veriyorum buranın. Çünkü baksanıza yani ben hep böyle gezerken acaba soğuk kahveyi nereye koyuyorlar diyordum. Çünkü hani hiç görmüyordum Blue Badal'ın bir soğuk kahve e, kabı olduğunu. Ve aynısına koydular ve hala buz gibi. Demek ki o şekilde üretilmiş bir kap sıcağı sıcak soğuk, soğuk tutan. O, o beyin çok etkiledi. O yüzden her şeyine onda on veriyorum. Muhteşem. 1600 yıllarında George Kolitski adında bir adam Türkiye yani o zaman Osmanlı Türkiye civarlarındaki bulunan savaşlar dahilinde bulunmuş bir adammış. Özellikle Viyana ve Türkiye arasındaki ilişkilerin savaşların döndüğü zamanlarda hep o civardaymış. Ve bu sırada Türklerin böyle inanılmaz büyük şişelerde kahve çekirdekleri ticareti yaptığını görmüş ki biz kahvenin kesinlikle anasıyız burada da kanıtlanmış oldu bu ve çok etkilenmiş ve demiş ki ben bunlardan yapmak istiyorum bunlardan üretmek istiyorum vesaire sonra bayağı bunun peşine düşüp 1700'lü yıllarında Avrupa'nın ilk kafesini yani kahve evini kurmuş bu adam. Ee, ve adını o zaman herhalde belki Arap çünkü büyük ihtimal Arap Arabistan'da yaşıyormuş. Belki orada kurdu ama Blue Bud'un anlamına gelen bir isim koymuş. Ve bu Blue Bud'un sahibi de bu George'un bu hikayesinden çok etkilenmiş. Avrupa'nın ilk kahve evini kurduğu için ee, ve o yüzden Blue Bottle koymuş buradakinin de adını. Ve şurada gördüğünüz şişe de aslında e, aşina olabilirsiniz. Hani böyle bizim o eski taşıdığımız şişelere benziyor. Herhalde bunun içinde böyle çekirdekleri taşıyormuşlar o zaman. O yüzden logosu da aslında böyle. Ee, beni etkiledi. Çünkü burada Blue Bottle inanılmaz meşhur size anlatamam. Kylie Jenner'dan bütün oyuncularına kadar gidip Blue Bottle'dan alan e, bir şey popülerite var burada. Hatta özellikle biraz önce gittiğim, size de şu an gösterdiğim e, lokasyonlar çok fazla ünlü geliyor. Dediğim gibi iki gün, üç gün önce Kylie Jenner'ın buradan kahve aldığını duydum. Ben de hemen yetişimce geldim ama birini göremedim. Ama dediğim gibi çok meşhur ve bu meşhur kahvenin arkasında da yine Türklere dayanan bir hikaye olması beni çok etkiledi. E, ve çok beğendim. Şu ana kadar en beğendiğim kahvelerden biri. Hurua call it out. kahvesini içiyorum. Vanilya latte ve Görkem Cold Brew artı süt. <gülüyor> İçiyor kendileri. <gülüyor> Aynen ee, ve çok güzel Şimdi ama ben... o kadar uzun zamandır böyle bir şey içmiyordum ki baya tatlı yani. <gülüyor> Kesinlikle bitirme lazım <gülüyor> Bir de ben badem sütüyle aldığım için biraz daha tatlı gibi geliyor olabilir diye düşünüyorum. Evet aslında Alfred hakkında biraz daha konuşmak istediğim için arabada da sizlerleyim. Şundan bahsetmek istiyorum. Alfred'in sahibi Josh Zed adında Yale mezunu üstüne de UCLA'de master yapmış bir girişimci. Ve Alfred dahil olmak üzere bir de bir Bira markası var. Kendisi tam bir marketing ustası ve Alfred de çok güzel market ediyor. Ee, özellikle Los Angeles'ta Alfred'i ünlüler sevdiği ve ünlüler Alfred'e gittiği için burası iyice popülerleşmiş durumda. Ve hani bu günümüze uygun Instagram'a konulabilir ortamları da bence bunun bunun sebeplerinden bir tanesi. Gittiğim çoğu zaman da böyle şu an koyuyor olurum zaten size. Ben bugün normalde sade kahve seven biri olsam da onlar vanilya lattesiyle çok ünlüler. O yüzden sizlerle onu tatmak istedim. Ee, vanilya Ekstrakt'i şu anda bitti. İç iç iç mesela yarısına geldi ve bence artık tadı bozuldu. Ama o vanilya aroması hakimken onu bitirene kadar gerçekten içtiğim en güzel vanilya latte diyebilirim. Ben badem sütüyle aldım. Süt kullanamayız, içemediğim için. Normal sütle tabii daha belki böyle yoğun bir milkshake havasında vanilyalı bir tat oluyor. Ama bence badem sütüyle de hiç fena olmadı. Ben Alfred'in zaten kaplarını çok ama çok seviyorum. Yani kesinlikle vanilya lattesine 10 üstünden 8 veririm. Kabına da 10 üstünden 10 veririm. Çünkü yani en sevdiğim logolardan bir tanesi. Görüşürüz başka bir kahvede. Kahve. Başka bir e, kahve gününde görüşmek üzere.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 bu, bu ayağından verve'ye geldim biraz önce. Şurayı birazcık karıştıracağım. Çık çık çık çık çık. Ee, nedense hava sıcak olduğu için çok ıslanıyor. Ee, ben hayatım boyunca buna verve diyordum tabii ki çok okuyarak ama sanırım verve olarak aa, okuyorlar. World burada gerçekten çok meşhur kahvecilerden bir diğeri yine böyle hem ünlülerin çok gittiği, bloggerların çok gittiği hem de hani tad olarak da ünlü olan bir kahveci. Ben de Cold Brew with Almond Milk aldım. Burada a dash of almond milk dediğinizde yani bir tutam süt koyun demek oluyor. O benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü tamamen bir latte yaptırınca çok ağır sütlü oluyor. Ama böyle yaptırınca çok keyifli oluyor. Ben e, bu ara nedense sade kahve içemez oldum. Neyse çok konuştum. Ve ben onların Cold Brew'unu ilk defa içtim. Çünkü hep e, sıcak kahvelerini içmiştim. O da çok güzeldi. Ama Cold Brew'unu da çok beğendim. Özellikle böyle hafif bir e, badem sütü koy, koydurunca da böyle bir tatlı ihtiyacımı aldı. Çok hoşuma gittim. Bir de şey hoşuma gitti. Bu ara benim soğuk kahveler bir midemi bulandırır olduğu için hani ona dikkat etmesi düşünüyorum. Ve gerçekten e, ilk gittiğimde de tat, e, güzel mi diye sorduğumda tattırabilirim sana dedi. Ve böyle minik bir kapta bana e, saadesini tattırdı. O da çok hoşuma gitti. Yani e, tattırmaları da bence çok tatlıydı. Ve... E, sadesi de hiç içim bulandırmadı. Hala bu kadar yarısını içmeme rağmen içim hiç bulanmadı. O yüzden kahveye kesinlikle 10 üstünden 9 veriyorum. Kaplarına da 10 üstünden galiba 6 vereceğim. Çünkü e, hani aslında çok güzel bildiğimiz bir kap. İşte logolarını koymuşlar ama sanki bir tık daha kreatif olabilirdi gibi geliyor bana. Kafenin de kurucuları tamamen Kalifornyalı ve Santa Cruz lermiş böyle sörf yapan ve ikisi de e, hem kahveye hem de çiftçiliğe çok meraklı insanlarmış. Tamamen bütün kahveler Santa Cruz'daki e, kendi yerlerinde yetişip e, demleniyormuş ve öğütülüyormuş daha doğrusu demlenmek değil. E, San Francisco'dan LA'ya kadar yani bütün Kaliforniya'dan hatta Japonya'ya kadar gönderim yapıyorlarmış. Ama hani böyle mantıkları, Surf Kaliforniya kahve gibi. Ben hiç böyle olduğunu bilmiyordum çünkü hani deniz kenarında bir havaları yok, şehrin içinde lokasyonları. Ama bunu da öğrenmiş olduk. Bastaya lokal bir markaymış. Güzel oldu. devam. Evet, herkese selam. Şimdi e, Melrose'dayız. Melrose Los Angeles'ın en meşhur caddelerinden bir tanesi. Bu önemli restoran, kafe burada. Ancak yan yana yan yana değil. Ee, öyle bir değişikliği var. Şimdi de Carrera Cafe'ye gidiyoruz. Carrera Cafe birazcık İtalyan havasında, Avrupayı yaratılmış. Salataların e, sandviçlerin de olduğu. Aynı zamanda minik wafflelarıyla ünlü bir kahveci. Ve başka bir önemi ise Los Angeles'ın en, en meşhur fotoğraf çekim noktalarından biri olan pembe duvarın tam karşısında olması. Kafenin kendi duvarı da çok havalı. Kafenin içi de havalı ve pembe duvarın da karşısında. <gülüyor> Evet kahvemizi aldık dışarıya oturduk şimdi şurada önce göstermek istediğim şey burada kendi duvarını da e, kafe karşı taraftan özenip böyle her neredeyse her ay farklı bir artistte bir grafiti yaptırıyor. Bu sefer de Chanel'le anlaşmışlar büyük ihtimal. Chanel'in böyle bir grafitisi yapılmış. Çok hoş. Evet, Carrera Kafedeydik. Bozulmamış çok tatlı. Ben sırf sizin için bu printli lattesimden almak istedim. Çünkü Carrera'nın gerçekten en meşhur şeylerinden biri LA'de hatta gene olarak Amerika'da hani bu Latte'nin üstüne print yapma olayını ilk başlatanlardan olmalarıydı. Hep ben de denemek istiyordum. Ee, ben çok fazla seçeneğiniz vardı aslında ama ben Chau Bella yazdırdım çünkü Chau Bella onların onlara ait bir şey zaten. Ee, hatta size gösterdiğim e, dükkanından benim bir tişörtüm de vardı aslında. Ee, tek sorun e, print yapıldığı zaman şey yapmaları gerekiyor. Normal sütle yapmaları gerekiyor. Ve o print'li kahveyi görebilmek için ben bunu aldım. Ama büyük ihtimal içemeyeceğim. Sadece tadacağım. Yani videonun amacına uygun bir şey oldu. Sadece tatmak için aldık kahveyi. Bu da son kahvemiz olsun. <gülüyor> okay. Çok sütlü. normal süt içmeye O kadar çok olmuş ki. Aa, aa çok güzel ama tadı. Çok güzel geldi. Kahveye printiyle tadıyla kesinlikle puanım. 10 üstünden 7 ya da 8 diyeceğim. Çünkü hani böyle diğerlerine göre çok özellikle bir kahve göremedim. Hani burası meşhur ama bence burası biraz daha böyle hani daha instagramable dedikleri. Hani instagrama bir şey çekebilmek için ünlü olmuş bir yer. Ee, o minik waffleları da güzel. Ben yemiştim. Ee, belki onlar da ünlülüklerinin bir parçasıdır. Ama onun işte hani kahvesinde müthiş ötesi farklı bir şey göremedim. Kaplarında da yani bu kadar havalı duvarlar yapıyorsun. Bu kadar pembe duvarın karşısındasın. Eee sanki biraz daha havalı bir kap beklerdim çok düz bir de materyali ne kadar yansıyor bilmiyorum böyle biraz daha simple geldi bana o yüzden kabına altı veriyorum ee, eskiden o pembe duvarda fotoğraf çekilebilmek için bildiğiniz başkalarını beklemeniz gerekiyordu o kadar kalabalık oluyordu hatta o dükkanın sahibi sinirleniyordu falan güvenlikler geliyordu tam yeter gidin artık falan diyordu çok boş şu an çok şaşırdım yani bu bütün e, olaylardan sonra iyice boşaldı sanırım ve sanırım kahve tadım videomuzun sonuna geldik. Sizinle beraber Los Angeles'ın en meşhur, en bahsedilen, herkesin mutlaka gitmek istediği ya da duyduğu en azından 5 tane kahveciyi tattık şöyle bir gezdik. Eğer bu tarz videolar hoşunuza giderse bunları vegan ürünler için, tatlılar için, dondurmalar için çoğu şey için yapabiliriz. Hatta LA'de fotoğraf çekilecek yerler şeklinde de bir video düşünüyorum. Bu tarz böyle tatlı spesifik bir şeyleri tattığım, gördüğüm, denediğim videolar sizin de hoşunuza gidiyorsa lütfen bana söyleyin. Kanala abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel videolar yolda geliyor. Her hafta yeni videolarla zaten sizleyim. Daha fazla Amerika'da yaşamla ilgileniyorsanız beni mutlaka Instagram'dan takip edin. Çünkü her gün içerik oradan paylaşıyorum bir şekilde. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Ciao Bella ciao hatta. It's on the days.